18 Temmuz 2020 ve burası Yözgat Boğazliyer ilçesine bağlı Esentepe köyündeyiz, mahallesindeyiz ve rekor gübre, rekor gelişim tarla ürünü ve rekor gübre yaprak gübreyesinin kullanıldığı bir patates tarlası. tarlasındayız. Üreticimiz sayın Nafiz Coşkun beyefendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Efendim buranın cinsi nedir? Ne zaman ektiniz? Buranın cinsi olimpiya. Evet. Ee, 20 Nisan'da ektik bu ayı. Evet. Önce neyi konuşuyoruz? Bir şöyle bir tarlanın şeyini gösterelim. Şu an Toğur durumu çoktan oldu. Evet, evet, evet. Evet. Ee, şey dök, dök, nasıl dök, dökmek Şey dökmek üzere şu anda. Üzere şu o an. ay evreye geçtik. Geçtik. İlk ee, ilk defa patates ektğimiz için evet. e, pancar kadar tecrübeli değiliz yani evet. şeye gerek. Ama yok. genel olarak Kayseri bu bölgelerde bir şekilde patates ekiliyor. de Evet, Sizde evet. Biz de yerleştirme yani... konusunda maşallahınız var. Evet, Çok <gülüyor> güzel. Gelelim. efendim. Öncelikle şunu soracağım ben size. Çiçek açma dönemlerinde şey nasıldı? Arılar nasıldı döllenme açısından? Çok fazla arı vardı. Traktörle içine girdiğim zaman gözle görüyordum yani. Bayağı Şimdi insanlara ben söylüyorum. Arılar nerede diyorum. Abi diyor burada arı yok ya. Arı kovanı, arı besleyeceği kimse yok diyor. Merak etmeyin. Eğer polen iyiyse arı dünyanın evet. öbür tarafından da olsa bulup geliyor yani. Ya evet. yeter ki polen olsun, polen şey olsun, olsun, güzel olsun böyle. Şu an içine girebilecek yerimiz var mı? Şöyle yapalım. Bakın traktörümüze ezmişsiniz. Niye? İlacınızı gübrenizi vereceksiniz. Mantar ilaç ve böcekler evet. attım. Yaprak gübresini ne zaman verdiniz efendim? Yaprak gübresi buraya e, Mayısın... 28'i ya da 27'siydi. Rekor gibi yaprak bir. Evet, evet. Evet. Yani şu an siz bunu ince teker traktörle giriyorsunuz. Evet, evet, evet. Hiç korkmadan yapıyorsunuz ve geri kalkacak hale. bu kadar. Kalkan. Yani bazıları korkuyor da ondan sonra. Yok, ben. Yok yok yok. Sakın yok. Hiç korkmanıza gerek yok. Bakın bakım çok önemli. Yani belki 1 dekarda 1 dekar gidiyor ama evet. gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor sonuçta. Gitmiyor. Daha gitmiyor. tekrar çalışıyor hale. Sakıntı yok. Dolayısıyla hiç korkmayın. Rahatlıkla girin. Yeter ki olması gerekenleri verin haliyle. Bu tarlaya bu haldeyken 4. kez girişim. Yani 4. Evet. kez. Gelelim kamera içeri girsin. Bursun gelsin. Şu kamera şu sağdan yürüsün şöyle. Efendim çiçekten çıktı halde. Aşağıda 18 tane, 20 tane yumru var. Evet. Yani ona rağmen bu çiçek nasıl şu anda? Çiçekten işte ben dediğim gibi <gülüyor> acemi ama kamera gelsin diyelim. E, mühendisle görüştüm, sordum. Ha hangi mühendisle? E, patates ektiren evet. e, bizim sorunumuzla görüştüm. Evet. Buraya da geldi, çok evet. beğendi. Hatta başka bir şey atmana gerek yok. Solamana devam et dedi. Evet. Çiçeklerin döllenmiş olan çiçekler bunlar. Bakın görüyorsunuz ve bunlar şu an dökülecek hale. o aşamada. Evet. Peki Namiz bu çiçeklerin genişliği nasıl böyle? Çok hala güzel. yalnız tomurcuk olanlar var. Mesela, var evet, evet evet. Evet. Görüyorsunuz hala tomurcuklarımız devam ediyor. Burası çiçek zamanında bembeyazdı. Tarla yeşil Bembeyaz. gözükmüyordu. O kadar Bembeyaz. çiçek var diyorsunuz. Evet yani. evet bembeyazdı. İşte tarlaya güzel sakin çekelim. Göstersin yeter şöyle. Zaten fıskiyelerin boyu falan altta kalmış yani. Fıskiyelerin boyu 1.20. Bir de ben boyumla ölçeyim dur bari şunu düzgünce. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an ne Bey siz de gelin de. Tabii. Şöyle içi, bu tepelerde. Benim boyum 1.80 bu arada. Evet. Onu söyleyeyim. Şu an seviye bu şekillerde. Şimdi bakın. Tabi boylanma önemli değil. Bakın biz burada hem enine hem boyuna olursa bir evet, aray var. Evet. Tabi doğurursa bir de yani. Yoksa bugün e, yonca değil ki boylansın da biz buradan şey yapalım. Yani. Efendim şuradan başlayalım tuğuz çekmeye. Gelelim böyle. Bir tane artık şöyle buradan alalım. O, oradan alın. Sağırtı yok. İstediğiniz yerden. İstediğiniz yerden. Siz e, beraber sökelim. Buyurun buyurun. Bak bu da bir arkadaşımız var orada. yine size yardım ediyor. Gelelim. A böyle. Al al, al Gelelim böyle. Evet, kamera da gelsin böyle. Efendim kamera gelsin. Bir tane kökten sökelim şöyle. Yavaş kamera tam bir gelsin. Çökelim <gülüyor> şu anda. Evet, söküyoruz. Nereden söküyoruz? Şunu komple alıyoruz. Şunu mı? komple alıyoruz. Evet. Kamera istersen şöyle... Evet. Haydi Bismillah. Nasıl toprak? Yumuşak. Aşağıda rekor geçim tarlada var. Evet. Yukarıda yaprak übrüsü de var. Evet. Evet. Efendim şöyle güzel bir sip patates bunlar. Evet. Maşallah maşallah. Peki yıl patatesi nasıl burada bu havalelerde? Her ürün için, yeşil ürün için bu sene çok sıkıntı. Sıkıntı diyor, Evet. Ha. Şurada var mesela, aşağıda duruyor. Ha. Onları da koyalım böyle. Bak 18-20 dedik, tak diye 18-20 bulduk mu abi. Evet, evet. Asayada bir sürü var, daha bir sürü var. Evet, daha var Daha dövlenecekler da devam ediyor. Evet. ha. Maşallah maşallah. Bakın daha kökte var bir sürü. Var var var çok burada. Var, Çıkmıyor <gülüyor> bitmiyor yani. Çok. <gülüyor> evet maşallah maşallah. Sayalım bir. Daha elinde de gene var. Tohum haricinde olanlar. Evet. Burası birinci tohum ikinci tohum efendim? Birinci tohum. Evet, şeyi kaldıralım. Peki şimdi ya derlerse birinci tohumdan böyle oldu diye. Ne olacak peki? <gülüyor> ya insanlar böyle. <gülüyor> Ama inanın bana birinci tohum olsa da iyi geçsinler oğlum bir kere. Şu anda bana 20 tane püt, oğur, yumur'u çıkarttıramadılar yani. Şimdi o da tohumuydu zaten. Bir tane evet. daha da çekemedik, tomurcuk devam ediyor diyorsun. Burada olabilir belki bazen çıkıyor. Hayır, şeyde, şeyde ha, daha. Tabii, tabii, daha tabii, devam. Tomurcuk halinde devam, olanlar var. Devam. Daha henüz devam. daha yukarıda. Evet, bir sayalım efendim. Olsun, olsun. Sayalım. 2 <gülüyor> 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, <gülüyor> 20, 22, 10'ları saymayalım. Hadi <gülüyor> şunları da sayalım. Ya işte, 24. Ya dair sayma değil, tor olarak 25-26 tane tor var yani, evet, evet. mesele burada şu. Şimdi biz bugün ne dedik burada? Gelelim böyle efendim, tarlayı şöyle çekelim. Çekelim böyle, <gülüyor> tarlayı alıyoruz şöyle. Zaten bereket burada zaten. Şimdi tarlanın ilerisine gideceğiz, tarlayı göstereyim şöyle ileri doğru. Evet. Bakın, sonuçta altta ne var? Altta rekoruyduk şimdi tarla var. Evet, Toprağınız evet, harika. Evet, evet, evet. Dolayısıyla beslenmeyle alakalı sorununuz yok. Yani yok, gübresini sebebi. verdiğiniz süre içerisinde evet. ve yeşilliğini de koruduğunuz süre içerisinde zaten burayı biz ne yapacağız şu anda? Rahatlıkla e, yeşil olmasını sağlayacağız yani. Aynen öyle. Ki dirilik gelelim şu an saat kaç efendim? Saat beş buçuk. Beş buçuk. Şu, havanın... şu patatesin bir yapraklarına bakın lütfen. Herhangi bir solma bırakma var mı kendisine? Az önce pancarı çektik. Atılmayan yerlerde pancar nasıl yerlere indirmiş kendisini? Yapı bırakmış. Peki pancarımız asıldı? Pancarımız dip duruyor yani. Evet. Buradan da şey içeriliyor. Patate bakın evet. hiçbir yaprağımızda kendisini bırakma yok yani. Görüyor musunuz yani? Evet. Kaç gün salandı burası? Bura tam bir hafta oldu, bir, bir ağırlık kullanacak. Bakın, bir hafta herhangi bir yaprakta bir kendi bırakma göremezsiniz yani. Peki, buraya tekrar girecek misiniz? Bir ilaçlama gübrelerine ilaç. Tabii tabii. O zaman ben size tavsiyem şu efendim. Şimdi e, öncelikle bir Ağustos'ta e, damlama sıvı gübremiz ortaya çıkıyor, piyasaya sürüyoruz. Tabi, hemen hemen. Ve e, şişirmek için çok iyi bir üründür. Gerçek anlamda diğer gübrelerle birlikte veriyorsunuz gene ve tanelerimizi daha da iri istiyorsak eğer rahatlıkla bunu kullanacaksınız Tabii, haliyle. Hemen, hemen, tamam. Ayrıca yaprak gübresini bir kere daha verebilirsiniz. Çünkü burada aşağıda tohumumuz çok. Şu yeşilliğin kalmasını sağlamak istiyoruz. Tabii. Korumasını istiyoruz haliyle. Dolayısıyla da yaprak gübresini de ikinciyi bu tavsiye ediyorum. ya. Tamam mı? Yani çünkü şu an fiyatlarımız ne olur belli değil. Patates fiyatları. Patates fiyatımız belli. Bizim. Ancak kaç tane anlaşma demektiniz? Evet 1 evet, lira. Yani en azından mutlusunuz yani evet, evet, ha, evet. Anlaşmalı. anlaşmalı dolayısıyla bu noktada e, ne kadar büyütebilirseniz gayet yani, dengeli şekilde sağlıklı şekilde artı şu yeşilin ne kadar korursanız eğer evet. bu noktada tonajımız merak etmeyin yani şu anda e, patateslerimizin sağlığı da çok güzel evet. az önce daha süreç devam ediyor bakalım onlarda cilt kalitesine bakalım bir oh. gördüğünüz gibi kamerada göstersin lütfen daha şey yeni çok yeni, çok yeni evet. Peki şunu soracağım ben size 25 tane tohur var Evet. Daha da döllüyor bu arada. Evet. Bakın 25 tane tohur var. Cilt kalitesi bu şekilde. Peki efendim etraftaki durum nedir? Yani patateslerde sizinle beraber ekilenlerde çiçeklenme nasıl? Tohurların iri nasıl? Şu an nasıl yani? Çiçeklenme benimkümde çok fazlaydı. Yani evet. diğer e, aynı cins tohumlara göre daha fazla. Evet. E, ve yaprak yapısı çok daha iri. İri, geniş yani. Geniş. Zaten işte Tabii bakın. Bilmiyorum, şu an aşağıda 25 tane tohur varken hala çiçekler dökülmemiş duruyor yani. Evet. evet. Bugün zaten bu da ne gösteriyor? Çiçeklerin çok daha direnç olduğunu gösteriyor. Evet. Bundan dolayı bakın side 25 tane tohur var ama çiçekler bu şekilde tamam mı evet. yani Kamera durarak göstersin lütfen bu şu çiçek olayını şu bakın böyle peki Nafi Bey'cim buyurun hocam ee, her ürünümüzün ayrı ayrı özelliğini beğendiniz mi yani iki ürün kullandınız burada birisi ta ta tabandan toprağımızı gevşetiyor evet. nemini bırakıyor Aynen. Aynen. bir anlatır mısınız lütfen şimdi rekor gelişim tarla bizim tarlamız çamur olduğu zaman tekere yapışan bir toprak evet. Arazi engebeli bu arada. Evet engebeli. Yani, kıraç arazi bizimki. Evet. Yani, derin kule oturuyoruz. Maliyetlerimiz yüksek. Kaç metreden çıkartıyorsun suyu? 250 metreden çıkartıyorum suyu. Abi maşallah ee, maşallah. Aylık eğer tam kullanırsam 30 milyar litre fatası geliyor. Eğer yani, suyu toprak nemini kurduğunuz zaman daha az veriyoruz. E, tabii yani illa ki şimdi 6 günde 7 günde sulayacağımız yerde. Evet. İşte işçi burada 15 günde 12 günde 10 günde suladık burayı biz. Evet. Şurayı kaç gün sonra sulayacaksın severim? Bu mesela bir hafta oldu. İşte başlayacağız uzun yerden. Sırayla buraya gelmiyor 10 gün geçe daha. 10 gün var Ama yani. şu an bakın. Bırakın bunu. Daha yani e, Allah ım, Allah ım. insanlar e, şey ha altı düşmüş bir saniye onu alalım orada ha. Yani insanlar bunu en geç bir haftasında suladığı halde bile evet, evet. yapraklar zaten e, bırakmış oluyor kendisi. Kendini bırakmış oluyor. Aşağıya evet. indirmiş oluyor. Biz de şöyle bir şey yapalım. Gelelim kamera bir de buradan gelsin göstersin. Bakın yapraklarımızda herhangi bir şey yok. Yok. Harika. Boylanması en az 1 metre geçkin. 1 metre. Zaten fiskeler 1.20. 1.20 ise biz 1.20'den fazla diyorsunuz. Evet. evet. Fiskeler 1.20. Şu fiskeleri göstereyim şuradan şöyle. Yani Fiske'nin Fiskiye'nin sonuçta Fiske asıl... Fiskiye'de hizah hemen hemen. 1.20 yer yani olay ya. budur hali. Ama boyuna, ama ene de büyümüş. Tabii, tarla bırakmış. Tabi tabi tabi. Tarlanın içine çıkartalım bir tarlanın ileri dur gidelim, gidelim. Gidelim gidelim. Kamera tamam. önden gitsin yavaş yavaş. Tek bir yer göster. Yani rekor gelişim tarlanın en büyük özelliği şunu gördüm. Evet. Ee, tekere yapışan toprak, <gülüyor> çamur yapışmadı. Peki oradaki anınızı bir anlatır mısınız? Yani, yani mesela... Evet, galiba yolda. Evet tarla sulanmış çamur halde girdim. Heh. <gülüyor> Geç fark ettim çamur olduğunu. Evet. Çünkü gözükmüyor taban. Evet. kaldım diye korktum ama teker sardı. Toprak bulgur gibi şeyin üstüne döküldü. Evet. Tekrar tekrardan döküldü yani. Evet. Yani kalmadınız. Kal Tıran hiç... o yağlı özelliğini ortadan kaldırıyor. Hiçbir yani. hiçbir şekilde tekerlekle